Arkadaşlar Xiaomi AirDost incelemesi yapacağız. Böyle kutuda geliyor. Açıyorum kutuyu. Vay vay vay vay vay. Bakın çok güzel. Paketlenmiş. Kulaklık burada. Böyle düşmüyor. Dananızın Güzel. İşte kutu içinde yedek kul, yedek kulak uçları. Kullanın kulozu. Bir de şöyle Çince bir kağıt. Niye Çinceyse artık. Türkiye'den oluyor birader ya. Niye Çince yaparsın? Türkler Çince bilmiyor ki. Allah Allah. Şimdi şimdi delireceğim ya bu mi Çince Abi bakın düşmüyor kulaktan da kolay düşmediğini öğrendim kulağa takınca direkt diye bir ses geliyor ve özelliklerini söylüyorum Bluetooth 5 bluetooth 5.0 şarj kasalı Inpeo Virus Design O ne, de, ne demek acaba? Kim bilir ne demek? Bunda dokunmatik tuşlar da var. Bazı versiyonlarında bu tuşlar var. 1.0'da yok. 2.0'da Ve üstünde var. Bu 2.0 versiyon. Daha çok şeye benzemiş ya. Kur, kuru fasulyenin düz halinde yani. Öyle benzettim. Siz ne diyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim ben. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Hmm, tamam. Hadi öpüyorum. İyi günler. İyi günler.